Tekrar hoş geldiniz. Limitin ne olduğunu artık biliyoruz ve bir fonksiyonun limitinin nasıl bulunacağını da biliyoruz. Demek ki soru çözmeye hazırız. Bu soruların bazıları sınavlarınızda ya da ders çalışırken karşınıza çıkabilir. Pekala, yazacağım fonksiyonun limiti limiti fonksiyonumuz şöyle olsun x. Diyelim ki eksi 1'e yaklaşırken size güzel bir fonksiyon yazacağım ama ne desem acaba? Parantez içinde yazayım ki karışmasın. 2x artı 2 bölü x artı 1. Evet, benim ilk olarak yaptığım şey, x değerini fonksiyonda yerine koyduğumuzda sonucun ne olduğunu bulmaktır. x eksi 1 iken, 2x artı 2 kaçtır? 2 çarpı eksi 1, 2 çarpı eksi 1 artı 2, bölü eksi 1 artı 1 pay eksi 2 artı 2 yani 0 bölü, payda neydi? eksi 1 artı 1 yani bölü 0. 0 sıfır bölü 0'ın ne olduğunu biliyor muyuz bu arada? Bilmiyoruz. Tanımsızdır, değil mi? Fonksiyonun limitini bulmaya çalıştığımız noktadaki değeriyle o noktadaki limiti aynı olamaz. Çünkü fonksiyon o noktada tanımsız. Bu yüzden limitin özelliklerini kullanarak fonksiyonun o noktaya yaklaşırkenki limitini bulalım. Limit sorularına başladığımızdan beri yaptığım şeyi yapacağım ve grafiğini çizeceğim. Bu şekilde ne yapmaya çalıştığımızı daha iyi anlarsınız, daha iyi kavrarsınız. Muhtemelen yanıtı da bulacağız ardından analitik olarak nasıl çözüleceğini de göstereceğim. Grafiği çizmeye başlayalım. Eksenleri çizelim. En iyisi grafik ve analitik çözümü aynı anda yapalım. Fonksiyonu daha sade bir şekilde yazmaya çalışacağım. 2x artı 2. 2 kere x artı 1 demek değil mi? Aynı şey. Evet, 2 kere x artı 1. 2x artı 2, 2 kere x artı 1'e eşittir, değil mi? Paydada x artı 1 var. Bu ifade ile bu ifade sıfıra eşit olmadığı sürece, aslında bu ifadelerin şöyle diyelim, burası fx fonksiyonu, fx fonksiyonu, fonksiyonumuz bu. x'in eksi 1 dışındaki tüm değerleri için bu iki ifadeyi sadeleştirebilirsiniz. Böylece fx fonksiyonumuzun fx eşittir 2. Ne zaman? x eksi 1 değilken, x eksi 1'e eşitken fonksiyonumuz tanımsız tanımsız, yani ne zaman dedik? x eksi 1 iken. Peki bunun grafiğini nasıl çizeceğiz? f, x eksi 1 değilken, 2'ye eşit olduğunu x eksi 1 olduğunda da tanımsız olduğunu yazdık. Tek yaptım aynı fonksiyonu başka bir şekilde yazmaktı. x eksi 1 değilken, payı ve paydayı x artı 1 ile sadeleştirebileceğimizi gösterdim. x eksi iken fonksiyonumuz tanımsız. Şimdi grafiği çizelim. Evet, farklı bir renkle yapalım. Kırmızı fena olmaz. Güzel, kırmızı güzel. Burası 2, x değeri. Burası da eksi 1. x eksi 1 dışındaki tüm değerler için fx 2'dir. Burası 1, burası 2, burası 3. Grafik eksi 1'de tanımsız. Bu yüzden burada bir boşluk var. Ardından sola doğru devam ediyor. Limitini bulacaksak görsel olarak da x'in, başka bir renk seçeyim, x değerine soldan yaklaşırsak f x neye eşit olur? f x burada 2, burada 2, burada 2, ta ki x eşittir eksi 1 olana kadar değil mi? Benzer şekilde diğer yönden geldiğimizde de aynı şey oluyor. f x burada 2, burada 2, ta ki x eşittir eksi 1 olana kadar. Bunları bir de yazarak göstereyim. x eksi 1'e yaklaşırken 2x artı 2 bölü x artı 1'in limiti 2'dir. Çizgi çekelim, şurada karışmasınlar. Aslında limitin 2 olduğunu kanıtlamış olmuyorum. Ama size analitik bir çözüm yolu gösteriyorum. Bu sorular Cebir dersinde böyle çözülür aslında. Önce fonksiyonu sadeleştiririz. Burada bir boşluk olmasaydı fx fonksiyonu neye eşit olurdu diye sorarız. Ardından da fonksiyonu çözeriz. Anlattıklarım size bir fikir vermiştir. Ama sorunun asıl çözümü böyle olmaz. Genelde soruların çözümleri sorulmaz. Fonksiyonun limitinin ne olduğu sorulur. Çözümü de böyle yaparsınız. Bulduğum sonucun sağlamasını yapmak için şimdi sık sık kullandığım bir yöntem de hesap makinesi kullanmaktır. Evet. Örneğin x eksi 1.001 iken f(x) nedir? Ayrıca x 0 nokta 999 iken fx nedir? Şuna ulaşmaya çalışıyoruz, eksi 1'e çok ama çok yaklaştığımızda fonksiyon neye eşit oluyor? Eksi 1'e giderek yaklaşarak fonksiyonun neye yaklaştığını görürüz. Bu örnekteki fonksiyon 2'ye yaklaşıyor. Bir soru daha çözelim, bir soru daha çözelim. Fonksiyonumuz, fonksiyonumuz x 0'a yaklaşırken 1 bölü x'in limiti nedir? Bu soruda grafiği çizmemin yararı faydası olabilir. Evet, böylece size görsel bir, neyse en iyisi iki yoldan da çözelim. Yerine koyma yöntemini uygulayalım. Böylece hem konuyu kavrarsınız, hem de grafiği daha rahat çözeriz, çizeriz. Önce f x'i yazalım. f evet bu derslere hiç hazırlanmadığımı anlamışsınızdır. Herhalde fark etmişsinizdir. f x eşittir 1 bölü x x 0'a yaklaşırkenki limiti bulmak istiyoruz. f x'in, en iyisi tablo hazırlayayım, en iyisi. Burası da x, x 0'a eşitkenki değerini bilmiyoruz, tanımsız. 1 bölü 0, tanımsız. Şöyle yazalım, tanımsız, evet. Peki, x eksi 0.01 iken ne olur? Eksi 0.01 iken, 1 bölü eksi 0.01 eksi 100 eşittir x eksi 0.001 ken ne olur? Görüyorsunuz, 0'a eksi yönden giderek yaklaşıyoruz. Burada fonksiyon, evet doğru rengi güzel bir renk seçeyim. Evet, burada bir sorun var, yazılımda bir sorun var ve bilgisayar bozuldu galiba. Bakalım ne olacak? Galiba bilgisayar kilitlendi. Evet, bir sonraki videoda bu soruya devam edeceğim. Orada çözeriz. Evet, sonraki sunumda görüşmek üzere.